Merhaba, Washington D.C'deki Ulusal Sanat Galerisi'ndeyiz ve harika tuvallerden birine bakıyoruz. Tanrıların Ziyafeti Aslında burada 3 ressamın emeği var. Asıl artist Venedikli Giovanni Bellini ve sonra Rönesans döneminin en iyi ressamlarından öğrencisi Titian. Bellini öldükten sonra manzarayı tamamlamış. Bence Titian sonunda tekrar üzerine boyamış. Bu Ferrara dükü için yapılmış. Deste için. Venedik'in en yüksek aristokrasisinde görevlendirilmiş. Ama bu bir halk görevi değildi. Özel bir çalışmaydı. İçinde hafif oyuncu bir cinsellik ögesi bulundurmasına izin verilmişti. Bu bir bakkanalya, yani içkili bir alem. Bu tanrıların ziyafetinin tasviri. Tabloda yiyen, içen, hoplayan, zıplayan, çeşitli şekillerde zevk alan insanlar görüyoruz. Tüm figürler kim oldukları anlaşılır bir biçimde belirtilmiş. Tanrılar ve Nayalar. Baküs ilginç bir şekilde maviler içinde genç bir oğlan olarak tasvir edilmiş. Sol alt tarafta. Şarap dolduruyor. Sağa yaslanmış olan iri figür de Merkür. Venedik tarzında ve parlak renkler var. Bu geleneksel Floransa ile İtalya arası ayrıcalıklı bir durumda olmalarının bir sonucu. Ve tabii ki bu bir yağlı boya resmi. Çünkü renk çok doygun, koyu yapılmamış, aynı zamanda da daha hafif ve taze. Figürler manzarada eğreti durmuyor. O manzaranın içine yerleştirilmiş ve onunla bütünleşmiş gibi. Sıra halinde bir poz vermişler, donup kalmışlar gibi. Klasik rölyef heykelleri andırıyor değil mi? Ama son derecede karışık bir eser. 18 veya daha fazla figür değişik pozisyonlarda ama birbirleriyle bağlantı halinde. Eserle ilgili hiçbir sertlik yok. İnsana akıcı ve zarafet dolu figürlerin olduğu yüksek rönesans stilini düşündürüyor. İnsanlar dürtüleriyle birlikte sunulmuş. Ve resimdeki Bellini'nin çizdiği dikey ağaç bölümünden süzülen güneş ışığı gerçekten bir şahane. Sarı, turuncu, mavi güneş ışıkları aradan süzülüyor. Muhteşem değil mi? Bize adeta hikayeler anlatıyor. Bakmaktan asla bıkmazsınız. Düküm bu tabloya bakıp bu görkemli tanrıları, Dünyevi hayatın zevkini çıkarırlarken düşündüğünü hayal edebilirsiniz. Belki de kendi zevklerini haklı çıkarmak için tanrıların ziyafetini izliyordu. Ne dersiniz?